Bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi ay günündeyiz ay 106'da kova burcuna geçecek değişen enerji dinamikleri ile birlikte bugün farklı alanlara çekilebiliriz önümüzdeki iki gün özgür ve idealist enerjilerle sosyal ve toplumsal kavramlarla daha fazla ilgilenebiliriz öğle saatlerinde ay yay burcundaki güneşte uyumlu görünümde olacak bu saatlerde duygu ve düşüncelerimiz arasında daha rahat denge kurabiliriz. Karşı cinsle ilişkilerimiz de uyumlu olabilir. İş ve özel ilişkilerimiz keyif verebilir. Gün genelinde etkili olacak Mars ve Satürn arasındaki üçgen görünüm kararlı, güçlü, sabırlı davranmamıza yardım edebilir. Gelecek hedeflerimiz ve kariyer planlarımızda işimize yarayacak bilgileri ulaşabilir, yetkili kişilerle görüşebiliriz. İş ve kişisel gelişim alanlarında eğitim ve seyahatler söz konusu olabilir. Daha önceden başladığımız bazı gelişimleri tamamlayabilir, geçmiş tecrübelerimizden edindiğimiz bilgileri kullanabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde arkadaş grupları ve ortak amaçlı ekip çalışmaları günlük planlarımızda belirleyici olabilir. Kendimizden çok çevremizdeki kişilerin durumlarına odaklanabiliriz. Akşam saatlerinde ise kişisel alanımız ve özgürlük ihtiyacımız güçlenirken yalnız kalmak isteyebilir, özel çalışmalarımıza zaman ayırabiliriz.